Merhaba arkadaşlar, daha önceki videolarımızda monopolden yani tekel olmaktan ve tam rekabetten bahsetmiştik. Bunları bir anlamda ters kutuplar olarak düşünebiliriz. Bunda bir tek oyuncu var, bunda ise pek çok katılımcı. Monopolde fiyatı ve miktarı belirliyorsunuz, bunda ise piyasada oluşan fiyatı kabulleniyorsunuz. Monopol özelliklerini gösteren piyasalara girmek çok güç, bunda ise piyasaya rahatça girilebiliyor. Bu videomuzda bu iki durum arasındaki piyasa koşulları üzerinde duracağız. Bunu yapabilmek için iki boyutlu bir tablo oluşturacağım. Aralarındaki nüansları düşünürseniz aslında birden çok etken var. Ancak yine de bu iki terim en önemli olanları. Boyutlardan birisinde kaç tane rakip olduğunu yazıyoruz. Burası rakip sayısı Bildiğiniz gibi monopolde sadece 1, tam rekabette ise pek çok mal veya hizmet sağlayan var Bu sebeple buraya 1, buraya da pek çok yazacağım Eğer bu sıfır olsaydı, üzerinde konuşacağımız bir piyasa bile olmazdı. Burada kimse olmazdı Dikeyi eksende ise pazarda rekabet eden kişi veya kurumların birbirinden ne kadar farklılaşmış olduklarını ele alacağım. Şimdi şu soruları da düşünelim. Ürünleri veya markaları ne kadar özgün? Pazarda kendilerini ne kadar farklılaştırabilmişler? Burası düşük farklılaşma, burası da yüksek farklılaşma. Bazı sektörleri düşünerek bu tabloda nerede olduklarını düşünelim. Daha sonra size Monopol ve tam rekabetin dışındaki iki farklı tanım daha açıklayacağım Diyelim ki 50 tane vida üreticisinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve Ürettikleri vidalar Tamamen birbirinin aynı Dolayısıyla Eğer üreticilerden biri Sadece 1 bir kuruş zam yapsa dahi Kimse ondan satın almak istemiyor Zira diğer üreticilerin Herhangi birisinden Aynı vidayı satın alabiliyorlar Böyle bir sektör grafiğimizde buralarda bir yerde olur Vidaların hepsi birbirine eş ve çok sayıda rakip var Yani bu durum gerçek dünyada görebileceğimiz tam rekabet koşullarına oldukça yakın Birbirinin aynı olan vidaları üreten rakipler Gerçek dünyada vida üreticilerinin durumu nasıldır pek bilmiyorum ama örneğimizde bunun tam rekabet koşullarına oldukça yakın bir piyasa olduğunu düşünelim. Bu durumda grafiğimizde burada olurlar. Yelpazenin diğer tarafındaysa diyelim ki kamu hizmeti sağlayan bir kurum olsun. Elektrik sağlayan bir firma olduğumuzu düşünelim. Dünyanın pek çok yerinde elektrik üretimi veya dağıtımı, ya devlet eliyle ya da devletin bu ayrıcalığı devrettiği özel şirketler tarafından yapılıyor. Diyelim ki bu hizmeti veren tek kurum sizsiniz. Böyle bir durumda ürününüzün farklılaşmış olup olmadığını düşünmenize dahi gerek yok. Zaten piyasada sadece siz varsınız. Yine de bunu grafiğe yerleştirmeliyiz. Düşük farklılaşma diyelim buna. Bu, monopol bir piyasa Sadece bir tek mal veya hizmet sağlayıcısı var Mono kelimesi bir anlamına geliyor biliyorsunuzdur Şimdi bu ikisinin arasındaki piyasa koşulları da var Örneğin telefon veya internet hizmeti sağlayan şirketler Günümüzde telefon şirketleri internet hizmetini veya internet şirketleri telefon hizmetini sağlayabiliyorlar Telefon ve internet hizmetlerini de Grafiğimize yerleştirelim Buraya koyalım Rakip sayısı az dolayısıyla sektör burada olacak Sağladıkları ürünler birbirinden biraz farklı Birisi değişik bir bant aralığı sağlıyor Diğeri farklı bir sistem kutusu veriyor yani Biraz farklılık var Buradakiler de kablolu A ve telefon hizmeti sağlayıcıları Şimdi başka bir piyasa düşünelim ne olsun rakipler birbirinden farklılaşmış olsun Örneğin üst düzey lokantalar olabilir İyi kaliteli lokantalar sayıca çok Bununla birlikte bu üst düzey lokantaların her birisi kendisini rakiplerinden farklılaştırıyor Her restoran kendine özgü Şefin yeteneklerine göre şekillenen başka menüleri var vesaire. Ancak Çok sayıda üst düzey Lokanta var Yani Üst düzey yeme içme sektörünü Buraya koyuyoruz Başka bir alan Ne olabilir? Markalı giysileri düşünelim Birbirlerinden çok farklılar, ünlü tasarımcılar var Farklı materyaller kullanarak üretim yapıyorlar ancak Çok sayıda rakip var Marka giyim Marka giyim tam rekabet koşullarına sahip değil ancak Rekabet çok yüksek Pek çok rakip var burada, sattıkları ürünlerse birbirinden çok farklı, yani ürün farklılaşması yüksek Bir dereceye kadar rekabetin çok yüksek olduğunu düşünsek de aslında her birisi kendi ürünü için monopol gücüne de sahip Başka bir pazar daha düşünelim dilerseniz, ne olsun bilgisayarlar olsun Bazı kişiler mutlaka Apple kullanmak ister, kendilerini bu firmanın değerleriyle özdeşleştirirler bazı kişiler ise Sony kullanma konusunda ısrarlıdır Buraya en iyisi marka bilgisayar yazayım Ancak markasız bilgisayarlar da var, sipariş verdiğinizde uzaklardaki bir üretici sizin için istediğiniz bilgisayarı gönderebiliyor Bu üretici de markalı olanlarla aynı işlemciyi aynı hafıza kartını tamamen aynı şeyleri kullandığını söylüyor Yani aralarında önemli bir farklılaşma yok Markasız bilgisayarlarda, buralarda, bir yerde olabilir. Bilgisayar endüstrisinde buna benzer bir gelişme gözlemliyoruz. Üreticiler birbirinin aynı olan çipleri, aynı hafıza kartını kullanıyorlar. Bilgisayarların tümü Windows'la çalışıyor. Aralarında kayda değer farklılıklar yok ve giderek tam rekabet koşullarına yaklaşıyorlar. Bu değişik fikirleri dile getirmemin sebebi şu. Ürün veya hizmetleri birbirinden farklı olduğu için Tam rekabet koşullarına sahip olmayan piyasaların ve Birkaç üretici olduğu için monopol olmayan bunlar gibi pazarların da farklı isimleri var Bu bölgede yer alanları, bunları daire içine alayım oligopoller olarak adlandırabiliriz Latince konusunda pek uzman sayılmam ancak bildiğim kadarıyla Oli birkaç anlamını taşıyor ve poli ise satıcı anlamına taşıyor. Yani bu terim birkaç satıcı anlamına geliyor. Tam olarak monopol değiller, fiyatı ve miktarı belirleyemiyorlar. İçinde bulundukları oligopol piyasaya bağlı olarak piyasadaki rakipler hepsinin ortak faydası olacak şekilde bir araya gelerek monopol gibi davranmaya başlayabilirler veya rakip sayısı az olsa da ateşli bir rekabete girişebiliyorlar. Yani oligopolliler piyasanın özelliğine bağlı olarak monopol gibi görünebilirler veya çok rekabetçi görünebilirler. Buradakiler ise sıkı bir rekabet içindeler ve farklılaşmada yüksek. Bir noktaya kadar, örneğin markalı bilgisayarlar için Apple firmasının Apple bilgisayarlarının satma alanında tekel olduğunu söyleyebiliriz Bu firma bilgisayar sektöründe tekel durumunda değil Ancak belli bir markaları var ve Eğer bu marka bilgisayar almak istiyorsanız bu firmadan almak zorundasınız Ancak ürünlerini oldukça farklılaştırmışlar Reklamla marka gücünü artırmışlar ve kendi ürünlerinde monopol durumdalar Bununla birlikte fiyatı istedikleri gibi belirleyemiyorlar Zaten onların ürünüyle aynı amaca hizmet eden ürünler sunan pek çok üretici var Diğer ürünler de kendilerini farklılaştırmışlar ve sonuçta aynı işi görüyorlar Buradaki piyasaları tekelci rekabet olarak adlandırıyoruz Bu terimi ilk duyduğunuzda tekel ve rekabet birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir ancak bana sorarsanız, bu koşullara sahip piyasalar monopolden daha ziyade tam rekabete yakınlar. Monopol dendiği zaman benim aklıma neredeyse hiç rekabette olmayan piyasalar geliyor. Bunlar ise oldukça rekabetçi piyasalar. Tam rekabet koşullarına sahip olmasalar da tam rekabete oldukça yakınlar. Kendi ürününüzde monopolisünüz ancak piyasada sizin fiyatınızı etkileyen Benzer ürünler var Kişilerin Sizin ürününüze karşı gösterecekleri talebi etkileyen değişik alternatifler var Tekelci rekabetle tam rekabet arasındaki fark ise şu Burada ürünler arasında biraz fark var, markalaşma var Belki ürün kalitesi arasında da biraz fark var Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın